bu adamız yandık ettiler be gördün mü? Abi benim abalar çalardı ben dayanamam. aynamam Gördüler çok gördüler Abi kaynanadan yaptın bize yaptın size